İlişkilerdeki kısır döngüler nasıl çözülür? İnsanlar arası ve çiftler arası ilişkiler zaman zaman kısır döngüye girebilir. Karşılıklı çatışmaya dönebilir. Bu tür zamanlarda ilişki danışmanlığı çok işe yarar. İlişki danışmanlığı, kişiler arası ilişkiler daha doyum verici hale getirmek için gerçekleştirilen bir danışmanlık sürecidir. Sosyal, duygusal, cinsel, ekonomik ve görüş ayrılıkları gibi bir, birçok parametrelerde çatışan çiftlerin negatif etkilenemlerini değiştirmeyi amaçlayan bir çalışma şekli uygulanır. Günümüzde özellikle büyük şehirlerde yaşamanın sebep olduğu yoğun tempo, birbirine yeterince vakit ayıramamak, zamanında çözülmeyen sorunların meydana getirdiği negatif birikimler ve benzeri nedenlerle ilişkiler yara almaktadır. İlişkilerindeki sorunları doğru bir iletişim diliyle çözemeyen, fikir ayrılıklarını kavga etmeden tartışmayı başaramayan çiftler, bir noktada ilişkiye ve birbirlerine olan inançlarını kaybetmeye başlarlar. Sorunlarının çözümsüz olduğuna dair bir yanılgıya kapılırlar. Oysa, objektif ve eğitimli bir üçüncü göz, çoğu zaman çiftin içinde bulundukları duygusal çukurdan çıkmalarına ve çözüm bulmalarına yardımcı olur. Günümüzde çiftlerin ilişkilerini veya evliliklerini en çok zedeleyen sebeplerin, başında şu başlıklar gelmektedir. Sağlıklı ve çözüm odaklı tartışmanın neden olduğu duygusal uzaklaşmalar, teknolojinin hayatımızı istila etmesi sonucunda çiftlerin paylaşımlarının azalması, ailelerin evliliğe müdahaleleri sonucunda çift arasında yaşanan anlaşmazlık ve güvensizlikler, doğum sonrası sürecin veya çocuklu yaşamın çiftin çocuklu yaşamın çiftin odağını değiştirmesi sonucunda ilişkinin ihmal edilmesi. İlişkilerde güven problemi ve ihanet yıkıcı etkileri, farklı karakter özelliklerinin ve temel kültürel yapı farklılıklarının meydana getirdiği çatışmalar, maddi sorunların veya farklı para harcama alışkanlıklarının oluşturduğu çatışmalar, evliliklerde bireysel özgürlükler ve biz dengesinin doğru oturtulmamış olması, ilişki içerisindeki bireylerden birinin baskın, ve diğerinin kişiliğine zarar veren tutumları, evlilik kurumun, kurumunun içinde ilişki kavramının ihmal edilmesi, duygusal uzaklaşmaların sonucunda cinsellikte yaşanan uzaklaşma ve sorunlar. Bunlar bizim başlıklarımız. Seanslarda yapılan çalışmalarda amaç çiftlerin birbirini daha iyi anlamasını sağlamak, uyumsuz davranış modellerini değiştirmek, ve ben kavramları yerine biz ruhunu oturtabilmektir. İlişki ilişki danışmanlığı çiftlerin sorunları sorunları ile etkin bir biçimde başa çıkmalarına her şeyden önce birbirlerini doğru anlamlarına ve doğru iletişim dilini dilini kullanarak yapıcı ve çözümcül bir konuşma ortamı oluşturmalarına yardımcı olur. Ben'leri koruyarak biz kimliğini oluşturup ve sorunu çözmeye yaklaşımlarının yeniden yapılanmasını sağlar. İlişki danışmanlığı evliliğin devamlılığını garanti altına almaz. Bir arada olmalarının olmamalarının daha sağlıklı olacağı çiftlerde boşanmanın ve yeni hayat kurmanın zorluğu.